Bizim piyasamızda pozitif yükselen kenar var, negatif yükselen kenar var. İlla her piyaside pozitif yükselen kenar olacak, illa her PLC'de negatif düşen kenar olacak veya ona benzer işte bizim standart zaman ölçülerimiz var, bundan olacak diye bir kural yok. Piyaside bazen küçük program parçalarını siz kendiniz yazarsınız ve o küçük program parçalarını yeni bir komutmuş gibi kullanabilirsiniz. Örneğin bizim Piyasamızdaki pozitif yükselen kenar. Bizim piyasamız pozitif yükselen kenarında input 0.0 önünde bastık T geldi Q 0.0 çıkışını çalıştırdı. Bunu için neyi yükselen kenar? Şimdi input 0.0'a bastığımız zaman Q 0.0 0 bir çevrim çıkış verdi. Ondan sonraki çevrimlerde çıkış yani, vermen. Yani, İkosu sıfır sıfıra bastık burayı kapalı. İlk çevrimde P çıkış verdi bir olarak değerli kür sıfır nokta sıfır bir yaptı. Daha sonra ikinci çevrimde burası kapalı. Ama P ne yapmıyor? 0. Enerji 0 -0. vermiyor. Sıfır. Bu sefer fuel sıfır nokta sıfır e, hafıza değeri sıfır. <gülüyor> Bu izin hazır P kontağını getirip blok bu kontağı kullanmayalım. Böyle bir kontağımız olmasın Yani şunu burada olduğunu unutun Ve yükselen kenar kontağını biz bildiğimiz Diğer kontakları veya diğer yollarla oluşturmaya çalışalım Şimdi öyle bir şey yapacağız burada öyle bir gene parçası yapacağız ki İnpul sıfır sıfıra çalıştıracak Fakat bir sonraki çevre de Q nokta çalışmayacak Kapalı mı kullandı? Neyi? Değil mi? Hadi kullanalım. Bu input 0.0 PLC run yaptığında da çalışır. Öyle değil mi? Öyle değil Hı. mi? Hı. Input 0.0'a basarım, açar, çıkışı keser. Ama benim istediğim o değil. Sen PLC run yaptığında bunun uyarı var mı? Evet. Basit olsun, basit olsun. 0.0.0 olduğu için bu kapalı mı? Kapalı bit. Direk çıkışı bir yazdı. İstediğim bu değil. Butona basacağım. Butona bastığımda sadece bir şeyden çıkış verdim. Ve e aslında mantığı nasıldı? Program yukarıdan bir işletmeye. Aşağıya doğru programdan yapardı, işletirdi. Şimdi o zaman öyle bir şey yapacağım ki... Öyle bir şey yapacağım ki... Program aşağıya doğru işletilirken... Program aşağıya doğru işletilirken... Daha aşağıdaki bir eleman bunun bir sonraki çevrimde enerji almasını engelleyecek. Bakın, programı aşağıya doğru ne yapıyor? Program başladı. run yapılır, giriş imaj bütün o budur. Bunların değerlerini harici aldık. Başladı işletmeye. Bu 0.0 gördün. İkinci harici de hafızada, e, giriş imaj bütünden değeri yerine koydunuz. Q'ya Örneğin 0 veya 1 neyse gitti bunun çıkış imaj, imaj bütüne yazdı, aşağıya doğru işledi, diğer değerleri gördü. gördükçe gittik çıkış imaj bütüne işledi. Bir daha başa gönderdi. Nasıl? Geldi bu şekilde işliyor, biraz satıra geliyor, işliyor. O zaman ben programın altlarına öyle bir şey koyacak ki programın altlarına koymuş olduğu o satı Q'nun bir sonraki çeviri enerji almasını engelleyecek. Örneğin. Örneğin. çünkü izliyorum. Çünkü. Ne çalışırsın? Merkezli koordinatlı sıfır çalışırsın. Şimdi merkezli koordinatlı ne yapsın? Q e, merkez 0.0. Şimdi bu alıp üyelerden çıkartacak. Enter'a bastın mı? Evet. Bastın. Enter'a bastığında sıra bir. bir oldu mu havuzaları evet. bir oluyor. enerji işinin müsaade etti mi evet. Etti. Evet. merkez burun geldi mi evet. havuzalarına baktı merkez burun noktası sıra merkez burun noktası olarak bırakıyor o bu kapalı enerji yok devam etti iki küsüm burun evet. çalıştırdı Bunun attı bir yat aşağı sıraya indi aşağı sıraya indi aşağı sıraya evet. inince gitti havuzalarda küsüm baktı evet. Bu savunma 0.0 olarak gördü. 1 olarak gördü. 1 olarak gördüğünü bu ne yaptı. Topladı. Topladı devam etti. Belki 0.0'ı 1'e yaptı. Bakın, program buradan 3 satıra geçmez. Aşağıya doğru devam edecek. Öyle değil mi? Aşağıya doğru devam etti. Bir sonraki çevrime geldi. Bir sonraki çevrime geldiğinde İbu 00 var ama bu ne? Evet, basın ilk 0 noktası parmağın basın olduğu için bunun hafızalı bir mi? Evet. Bir olduğu için bura kapalı bir değil mi? Evet. Devam ettim. Merkez 0, 0 noktası hafızalı bir. Bir evet. evet. olduğu için buraya açtı mı? Evet. Açtı. Enerji akışı var mı? Yok. Yok. Burası 0 oldu mu? O oldu. Orası 0 olduğu zaman. Orası 0 olduğu zaman. Çıkış. Q0 noktası burası yaptı mı? Evet. Yaptı. Ya. Geldik aşağıya. Geldik aşağıya. Aşağıya geldiğimizde küsür bu nokta sıfır mı sıfır evet. <gülüyor> Açtı mı burayı? Evet, evet. Açtı. Enerji var mı? Yok. Yok. yok. Merkez sıfır nokta sıfır. oldu mu? Olur. Yeni değer 0 Merkez sıfır nokta sıfır. olunca burayı kapadı mı? Evet, evet. Kapadı. <gülüyor> Kapatınca parmağım hala basılı mı? Evet, evet. Basılı. Basılı olduğu için gitti. Bu kapalı. Enerji yakışı şey var. Enerji yakışı şey var. Sıfır. Bir yaptı ya, mı? Ya, ya. Burada ne oldu? Sıkıntı ne? Bir çevrim sıfır. Bir, bir çevrim bir, bir. İstediğimiz bu mu bizim? Hayır. Evet. İstediğimiz şu. Bir çevrim. O zaman ben buraya başka bir şey daha eklemem lazım. Bana benim buraya başka bir şey daha eklemem lazım. <gülüyor> Şunu satır bir daha silerim. Yani daha gözüksün. Bunlar bu değil. İstediğim. Burada ne yaptım? Ben bir çevirin sıfır yaptım. Bir çevirin bir, çevirin. bir, çevirin bir yaptım. Olmadı. Buraya bu sıfır nokta sıfır koyalım bu tamam. tamam mı? Burada gelsin. Ben. Merkel sıfır nokta sıfır çalıştırsın. Bakalım ne olacak? Ben. İlk 0.0'a bastık. İlk 0.0'a bastığınızda bunun hafızalarında 1 oldu mu? Evet. Burayı kapadı mı? Evet. Enerji geçti mi? Geçti. Bu kapalı mı? Kapalı. Kapalı. Hafızalarında bunun ne? Sıfır sıfır. Sıfır işin kapalı. 1. Kür 1 yaptık mı? Evet. Aşağı sıfıra indi. Aşağı sıfıra indi. Bu uyarılı, yani hafızalarında 1 kapalı enerji geçti mi? Geçti, merkez 0.0 1 oldu mu? Oldu. program sona erdi. Bir daha başa döndü program. Bir daha başa döndü program. input sıfır sıfırda parmağın var mı? Vardı, yani. Yani yine kapalı. Geçti, bu sefer ne oldu? Merkez'in hafı saldırdığı iki 1 oldu. 1 oldu. oldu. olduğu için açtı, açtı mı burayı? Açtı. Açtığı açtı, zaman çıkışı kişi mi? Evet. Bunu yiyebilir artık ne? 0, 0. Aşağı Aşağısı primer. Kurdu bir değişiklik yok. merkez çalışmayı sürdürüyor. Hani az önce bir e, satırda olduğu bir çevrimde bir diğer çevrimde olmadı ya o olacağını bakıyorum. Tekrar başa döndüğünde bir için hiçbir şart değişmemiş oluyor. He, şu. Bir lanet gözükmüş. Bunları silelim. Aslında aslında şurada yapmış olduğum devre parçası benim Şurada yanlış olduğum kreve parçası benim piyasimde şu şekilde oluşturulmuş tamam bu fonksiyon aslında birden fazla biyolojik ile oluşturulmuş bana hazır komut şeklinde sunulmuş